Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra ofisinize geldik. Neden geldik? Çünkü Çağdaş'ın elindeki iPhone SE'nin 2020 modeline Hıh! <gülüyor> <Ben> şimdi <gülüyor> sağlamlık testi yapacağız. Şimdi videoya devam edeceğiz abi tabii ki de ama şöyle bir haberimiz var arkadaşlar size bizim Webtekno Plus adında gitmediğimiz hiç uğramadığımız bir köyümüz vardı. Şimdi onu tekrar hayata geçirmeye karar verdik. Kanalda şimdiden Rezal'ın diyelim hemen aşağı linkini bıraktık. Kanala gidip abone olabilirsiniz. Webtekno Plus'ın odağı da arkadaşlar ürün inceleme olacak. Zaten kanala gittiğiniz zaman da farkı göreceksinizdir bir videoya. Özledim mi Çağdaş Ofisi? Hayır. <gülüyor> Kestik. Özledim özledim şaka. Geçtiğimiz günlerde bunun incelemesini yapmıştık. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Lafı uzatayım uzatmayayım mı? direkt aksiyona geç. O zaman haydi çizilme. Hocam anahtarla başlıyorum. Ya bu telefonlar bu cam işini çözdü ya. Parmak izi okuyucuyu çözdüler mi? Bu telefon için evet gibi gözüküyor. Arkada da bir şey yok. Kameraya giriyorum arkadaşlar. Yok hocam kamerada sağlam. Oğlum sosyal mesafe sosyal mesafe. Lütfen. Yok ya herhangi bir şey yok. Şimdi esas korktuğum taraflara geçelim. Yani yanları arkadaşlar yanlar. Zart diye açılacak bence. Umarım yansıyordur kameraya. Burada böyle kılcal kılcal bir sürü çizik oldu. Kamera göremiyor mu? Deliriz. Bunu sen istedi. Da da da da. Hadi bunu da alma. Hadi kamera bunu da alma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizik çok kolay oluyor. Hatta ben bayağı bastırıyormuşum ya. Az bastırayım bakayım. Bir tık ömrü kısaymış gibi abi yanları. Ön ve arkada herhangi bir şey yok ama yanlar birazcık tehlikeli. Dikkat edin diyelim ve şimdi sıradaki teste geçelim. Buyur, bükme ustası. Son telefon bükücü. Kırarım. Kırarsan kırma da. Kırarım. Kas. Kırar mısın? Bir şey söyleyeyim Büküldü. Öndeki ekranın arasına eldivenim kaçtı. O ne lan? <gülüyor> Dur. O, o neydi kız? Ha? Yani şöyle birazcık daha abanırsam ekran çatlayabilir. Bak şu açılmayı görüyor musun hocam? Evet hocam, bakın. Nasıl kanırıyor bak şimdi. Ekran kalkıyor bak. Neyse bükülmeyi yani zorlarsa kırılacak gibi gözüküyor. Çok plan vermedi ya Ama bükülmeyi. ben düşmeye vesaire de kalsın diye çok fazla abanmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi hızlıca... Oturalım bir yerine. Oturalım mı? Otur hocam Kır. Girelim. Kırmak için geldi zaten. Poposuna güvenen yer komple göçüyor, Göçük oluşur krater. <gülüyor> Daha ne oturcan ya? Yani? Bilmiyorum ya hep birlikte izleyip karar verilebilir. Bana bir tık öyle gibi. Ya baksan o şurayı görmüyor musun? Hadi şimdi sıradaki teste hızlıca geçiş yapalım. <gülüyor> Yakıyorum hocam. <gülüyor> Oy Kara delik gezike <gülüyor> belki hiç gelmez. Normalde bu delikler kapanıyordu. Kapanıyor, kapanıyor. kapanıyor, kapanıyor. İçe doğru çekiliyor. Şimdi patlat türküyü. Kara Bu <gülüyor> hafif bir iz var arkadaşlar ama böyle minnacık bir şey. Batarya var orada. Ui! Nasıl Alt. açılıyor lan Kim kimi yakıyor? Neyse bu delik kapanıyor tabii ki de siz bu kadar uzun süre çakmak tutmayacaksınız telefonu. Aman diyelim ki öyle bir ateşledi bir şey oldu. Dikkat etmek Vanda. lazım. Telefon yanabilir. Dikkat edin. Yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla IP67 sertifikası var bu cihazın. Şöyle biz 5 dakika bir leğende tutalım, bakalım başına neler gelecek. Hazır mıyız? Hocam ben de bodrum mandalinasıyla çeşme limonu... Çeşme limonu. Bu arada oh, attım. Top. Şimdi şunu şöyle bir... onu hareket çok önemli. Bir süredir suyun içinde şimdi bakacağım kaç dakika olduğuna. 10 dakika olmuştur ya. Hayat öpücüğü ister misin? Hayır. Herhangi bir sorun yok. İstiriyor, duruyor, duruyor is. Demek ki su da soğutmamış isi arkadaşlar. Kolonyalı suyun içinde bile şu an sağlam, herhangi bir sorun yok. Ama Çağdaş'ın dediği gibi şuradaki isler duruyor. Görebiliyor musunuz? Yani şu an bu telefonu ye ya, o kadar steril. Su testinden sağlam çıktı. Tamir ettiğimiz gibi arkadaşlar, şimdi gelelim düşürme testlerine. Öncelikle cep hizasından taşımıza düşüreceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Bu arada taş biraz kirli arkadaşlar. Önceki sağlamlık testinden kalan bir şey bu. Temizlenir, sıkıntı yok. Cep hizası... ...sapa sağlam. Bir de cep ön taraf gelecek şekilde bırakalım. Yok. Sıra kulağa geldi arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum direkt. Sağlam, güzel. Direkt kulak aslında şuraya. Allah çizik dahi yok ha, helal olsun. Bunun hakkından gelecek demini biliyorum ben. Cep hizasından bırakıyorum. Öldürdü. Yoo, güldürdü valla. Telefon düşerek kırılacak arkadaşım, kaçışın yok ya. <gülüyor> Vallahi harbiden sağlam telefonmuş ha. Düşme testinden geçen sayılı telefonlardan birisi oldu kendisi. Bunu kendisi istedi arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Şimdi gelin finale doğru. Evet! Çok uzun bir E oldu bu. Evet arkadaşlar, şimdi geldik <gülüyor> finalimize. O ne Çağdaş? Ben konuşamam şu an, görevdeyim. Tamam. Çağdaşın elindeki arkadaşlar, bir çivi makinesi normalde inşaatlarda. Bu büyük işlerde kullanılan bir makinaymış. Bunu bulduk, getirdik arkadaşlar. Ve telefonu şu önümüzde görmüş olduğunuz tahtaya çakacağız. Yapıştır hocam. Çağdaş nereden çakacaksın? Parmak izi okuyucusuna parmak basacağım. Kullanma detayından bahsedeyim sana hücudum. Önce bastırıyorsun. Boşa çak bakayım. Allah dur lan! Anam! Oo. Ah, pardon arkadaşlar ama bu neymiş lan? Kokuyor. Ooo çok kötü kokuyor. Çalışıyor mu? ha çalışıyor. Güzel. Bir tane de üstte çak bitsin bu işkence. Çok zengdi lan. Çak çak çak. Elindeki alet tüplü bir alet, o yüzden çok fazla yakmayalım telefonu. Şuraya vermeyeyim ben... mı? Yap hocam yap, İçinde kalmasın yap. <gülüyor> <gülüyor> Buna seri atanı yok mu ya? Bir tane daha atabilir miyim? Bir tane daha atayım lan. Seyirciye sorma hakkını kullan. Bir tane daha atayım lan, çekil At hadi at. Oğlum çok zeytin Çocuk, çocuk gibi. gibi, yemin ediyorum çocuk gibi. Hocam atma bak, piline gelecek atma. Iphone'u tahtaya çaktık arkadaşlar artık düşme ihtimali yok. Hadi bakalım. Aşırı zevkli. Valla mı? Bu zamana kadar en çok keyif aldığım sağlamlık testi oldu. Güzel oldu be, şekillendi şey. Onun numarası oldu. De oldu. Güzel dijital sanat. Evde mesela böyle bunu as buraya. Şu an sanat. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Ben bunu sanat. odama asarım hocam. Yan koy, modern sanat. Çapraz hocam o. Ç Bu ne oldu? Sanata karşı bir akım. O postmodern. Ha? Sonuç itibariyle de böylece. Telefon sağlam de... bir çiviye dayanmıyor. Sağlamlık testimizin finalinde güzelce yaptığımıza göre videonun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Mantıklı diğer... Açımlarda telefon gayet geçerli. Böylece videomuzu kapatabiliriz artık. Videomuzu beğendiyseniz hemen şurada beğen butonu var ona basabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosuna görüşmek üzere, hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.